İlk soru-cevap konu başlığımız bebeklerde kafa şekil bozukluğu. Bebeklerde kafa şekil bozukluğuyla özellikle ilgilenmekteyim. Hastaların birçok bu konuda sorusu, kaygısı ve düşüncesi olmakta. Kafa şekil bozuklukları sık görülen bir olgu. Yaklaşık %3 ile 5 çocukta şiddetli ya da çok şiddetli kafa şekil bozukluğu görülmekte. Bilinç düzeyimiz arttıkça, çocuklara bakış açımız değiştikçe ve biraz daha bilinçli anne baba olmaya başladıkça daha fazla dikkat eder olduk. Peki, kafa şekil bozuklukları neden artıyor? Kafa şekil bozukluklarının artış nedeni ani bebek ölümü sendromu denilen videolarda yine içeriklerde olması gerekiyor. Durumdan korumak için bebeklere Amerikan Pediatri Akademisi sırt üstü sırt üstü yatış pozisyonunda yatmalarını önermekte. İlk 6 ay bu süreçte ani bebek ölümü sendromu riski artmakta. Daha önceleri bebekler daha çok yüz üstü yattıklarından dolayı kafa şekil bozuklukları daha az oluşuyordu. Ancak yüz üstü yatışın ani bebek ölümü sendromu riskini arttırdı bilinmekte. Sırt üst yatış pozisyonu önerilmeye başlandıktan sonra bebeklerde kafa şekil bozuklukları artmaya başladı. Bir başka neden? Piramatürü doğan bebeklerin sayısındaki artış. Piramatürelik kafada şekil bozukluk oluşma riskini arttırıyor. Bir başka neden? Çoklu doğum. Çoklu doğumlar, ikiz gebeliklerde daha çok görüldüğü için kafa şekil bozuklukları artmakta. Yine yeniden yoğun bakımda yatma sürekli aynı pozisyonda yatma durumlarından dolayı da kafa şekil bozukluklarını daha sık görüyoruz.